Yunus Eken'e kapsa konası, kapsa buluş, Bu ne son zamanlarda mı? Taksim'de. Taksim'de. Kuyruğu çok muğlucu mu? Bana ağlucu mu? Ağlucu. Sana ha koni muğlucu oldu var Bu Kamonu tamta Bir hmm. gramda koyuyorlar buna 3 gramda koyuyor mu? 95 95 gramda Ama baksana yok Ve Ne saksın yok o? Yem saksa mı kol başı dağım. Kol başı dağım. Yani sağımızdayı dağımda, hang gram başı dağımda? Neç gram? 10 gram. Burayda 10 gram. Burayda 10 gram. Yaklaşık dağım sağımızdağımda başı dağımda başı dağımda. Tamam. görüşürüz. Ağabeyi görüşürüz. Şimdi iki bankaya sap koy. Gitmecesine. Hayır, والله nereden mal bölüşedik? Engel. Duran amandağın yok amaş, güsti grupanda, gol koy ha? kunda. kunda. Bu malın avatı çöndü mu? Ne kadar konuşuladı kadar? Biraz muhasebe. Malın avatı çöni ne? Hami tuz, school. Ah. Kurs. Kurs. Yani ne? Kim? da. Tamam. Hami, Hami dördü Aldım kusansız. Bu iş etmişim. Tamam. Da? Ya bu spes malın avatı kameramı <gülüyor> Sizinle bu oğul Handor'a kuş mefedasın, ben havalım. Tandır, tayır gol yaptın mı? Bu tandırken bir sonra, Sudun vasıfı fasaka ot asetiş ot balı takaytısıla. Bana, sonra, yoksa, hala sonra. Kim böyle bir şey karışıksak ola mı? Ola, değil mi ola? Karloda bu demet de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 Sıfır masum cetvel mi? Hı. Sıfır masum cetvel mi? ham hamdır olamaz ama. Sam sam sam. Merdivi. Allah o mecburen baroy. Hamdır da hamdır esmerdivin Burada dinlediğim. Belleyşleydi. Çabuklarım rasiye bu, ne ki tandırga işlemi yaptı bu arada. Hayır, üç tane nasılsın? İşle giden burayı yaramı kay. Şilaf durduk. Yok, yok, yok. Yok, yok, yok. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Ne oldu? Ne oldu? ya. Şurayı acırıyor. Bu sayı haştılma, biraz, nöksüma rüspandı. Çay pansuman. Bu şeydi <gülüyor> bu. Çoğduğun seferinde kalınca dımrayınız mı? Haa? Çoğduğun seferinde kalınca dımrayınız mı? Aaaa! Çoğduğun seferinde kalınca dımrayınız mı? Ama ova şafi'de sandıklama dağın etmiyoruz. Ne? Şimdi olasın? 15 militer tayoğulları. Hadi şimdi o zaman bunun tayoğulları için lazım. 25 militer, militer tayoğulları <gülüyor> için. Bana smalto tayoğulları yaptı. -tay. Post mangda. Nasıl baba? mı bu nası? gram bular. Ha mı lan? Size bol Tamam işte bu böyle. Son bir <Gülüşmeler> kilo bununla işte tur sonu hadi Ya kilo var 15. 25 al bir tane daha bir tane var. Bir tane daha var. tane daha var. Çocuklar, var. gelinaz olarak şu şunlar. Hop mol mol baştan koyduştan opa. Koydu şazi. Koydu işte. İşte listan. Daha mantı. Yak portus 15 son. Evet. bu bir kalem? Aa. bir kalem daha da onun da olsun. öyle O olur. koyar. Bu nasıl olsan? İçin litre tayoğullardır orası. Otuz mil. Otuz mil. Karım tatlı tayoğullardır. İçin tatlılar. Masumun termesi. Onlar hemen yok koyarmış. Bizden son, son çok kızarı yaptı. Bu da olası kaç adı tayoğullardır? Başlı Hayır burada 15 da multim aytı. Selamünaleyküm. Ben şunu Samsat'tan sağlık bering olsun da. 5 tane mi istamam? Ha. Duştu gözdam ama de şu. Çoğumuz 15